Lakin <gülüyor> sen sende bu iş sende. Diye baksana abi ya. Biraz sonra sokak hayvanlarımızın hepsi iki gün boyunca doyacak kardeşim. İki gün boyunca doyacak. Burada yaklaşık 150 ile 300 köpek arası. sayısını daha iyi bilmiyorsun. Hem e, büyükler için hem de küçükler için. E, Ayarlamayı yapıyoruz. Çünkü büyükler genelde ufakları döverek Masa ellerinden alıyorlar. Bunu engellemek için de hepsini ayrı ayrı bölgelerde verip Birbirlerine zarar vermelerini engelleyiz. Masabi, Masabi gel. gel, gel. Masabi gel oğlum. Fesun gel. Hadi. Küçüküçük. 2 tane kaysol olarak Barnağımızdaki hayvanlarımıza kemik getirdik. Bunlara biz olan tüm Allah'a seferlerden Allah olsun. Her türlü de desteği bekliyoruz. Şu an her bölgeye dağıttık ki birbirleriyle kavga edip birbirlerine zarar vermesin. Şu an yine gidip arabadaki kemikleri getireceğiz. Başkan! Başkan! diyorsun. Bu özellikle hayvanlara yapılan son zamandaki zulümleri kınıyorum. Bunu yapan arkadaşlar da buradan diyorum ki Allah bir gün belanızı verecek. Neredesiniz? <gülüyor> <Ay ya, gülüyor> <ay ya>. Haydi. <gülüyor> ne <gülüyor> Thank you.